Her selamlar ben SML Hoca, SML Hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım. 3-4-5 yayınlarının online ayete denemelerinin sonuncusunu çözüyoruz. 10uncusunu çözüyoruz arkadaşlarım bu videoda. Bu videoyla beraber artık 3-4-5 yayınlarının online ayete denemelerine noktayı koymuş oluyoruz. Yine her zaman olduğu gibi, her videoda olduğu gibi bu deneme videolarında hangi soru kaçıncı dakikadaysa ben senin için açıklamalar kısmına bunların linklerini tek tek ekledim. Bu linklere tıklayarak istediğin sorunun çözümüne anında ulaşabilirsin. Ayrıyeten yine YouTube o kaydırma çubuğunda da hangi soru kaçıncı dakikadaysa belli. Dolayısıyla istediğin sorunun çözümüne anında ulaşabilirsin. Bu da senin için güzel bir kolaylık. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Belki bilmeyenler vardır. Ve sevgili arkadaşlarım bu 10 videodur. Belki çok söylememişimdir ama kanala abone değilseniz abone olunuz. Ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız arkadaşlarım. Bu beni çok mutlu edecektir. Hazırsanız geçelim sorularımıza. A, B ve C. Tam sayılar olmak üzere. Şimdi demiş ki A ile C'nin çarpımı B'den, B sıfırdan, sıfırda C'den daha büyük. Yüksek diyecektim. Daha büyük. Şimdi C'nin negatif olduğunu görüyorsunuz. C negatif. Negatifle neyi çarparsam sıfırdan büyük bir sayı yapar. Tabii ki negatifi. E, B'nin de pozitif olduğu burada zaten aşikar. Diyor ki bize B ile 3 eksi C'yi çarp ve 7'ye eşit olsun. A artı B artı C'nin alabileceği maksimum değer kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada 7'nin 7 olması bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü 7 asal bir sayı arkadaşlar. Ve yukarıda da gördüğünüz gibi tam sayı gibi bir ifade var. Tam sayı ise şimdi hani asal diye sırf 1 kere 7'den 7 yapar demeyelim. Eksi 1 kere eksi 7'den de 7 yapabilir. Fakat biz burada sadece 1 kere 7 veya 7 kere 1'i Tartışacağız çünkü sevgili gençler bakın B ile 3 eksi C'yi çarpınca 7 yapmış. Bakın bunun çarpanlarından bir tanesinin burada B olduğunu yani pozitif olduğunu görüyorsunuz. O halde B 7 iken burası 1'dir veya B 1 iken 3 eksi C 7'dir diyeceğiz. Şimdi B'nin 7 olduğunu düşünelim. 3 eksi C eğer 1 ise C burada 2'dir ama ben C'nin de negatif olması gerektiğini bildiğimden diyorum ki işte kardeşim burası çortladı gitti peki ne yapacağız demek ki B kesinlikle 1'miş 3 eksi C'de 7'ymiş buradan C eşittir eksi 4 bakın B'nin de ben 1 olması gerektiğini bulmuştum e hocam a ya A'nın canı cehennemi ne yapacağız A'yı ne yapacağız A'yı olmaz çünkü A içinde bir değer seçmemiz gerek B'nin 1 olduğunu C'nin eksi 4 olduğunu bulduk. Artık bunların toplamı eksi 3. Ben A'ya bir değer vereceğim ve sonuç maksimum çıksın isteyeceğim. Ve sevgili arkadaşlarım. A'yı da burada kafamıza göre seçemeyiz. Yani en büyük dedi diye A'da negatif dedi diye eksi 1 seçemeyiz. Peki ne yapmamız lazım hocam? Şunu yapacağız. Bakın şurada yerine bir yerleştirelim. Bir kere C eksi 4'tü zaten. Şöyle 0. Bakın B kaçtı? B 1'di. Daha sonrasında... Büyüktür dedim a kere c Yani c eksi 4'tü eksi 4 Kere bir şey bundan da büyük Olacak dolayısıyla artık buna göre Ben söyleyebilirim ki tamam o halde A'yı eksi 1 seçebiliriz a negatifti Çünkü bunların çarpımı 4 yapar ve birden de büyük gelir O halde arkadaşlarım a'yı da Biz burada eksi 1 seçeceğiz Bunların toplamı en büyük değerini Sormuştu eksi 1 artı 1 gider Eksi 4'tür bunların toplamı dola, Doğal olarak da cevabımız C seçeneğinde verilmiştir Deriz. geçtim arkadaşlar ikinci soruma şimdi ikinci soruda diyor ki İdil'in sayı doğrusu üzerinden seçtiği üç tane tam sayıdan en küçüğü eksi 22 şimdi sayı doğrusu dedi demiş hemen biz de sayı doğrumuzu çizeceğiz şurada bir eksi 22'miz var en küçüğü buymuş en büyüğünü de vermiş 18 bir tek ortancayı vermemiş çok güzel İdil bu sayıların birbirlerine olan uzaklıklarını hesaplayıp 3 tane farklı değer elde etmiş. Şimdi varsayalım ki İdil'in seçtiği sayı burada x olsun arkadaşlar. Tamam mı? Bunların birbirlerine olan uzaklıkları bir x'in eksi 22'ye olan uzaklığı vardır ki bunun için büyük olandan küçük olanı çıkarırım. Yani x'den eksi 22'yi çıkarırsanız x artı 22 yapacaktır. Şuradaki uzaklığı hesaplayabilmek adına 18'den x'i çıkarırsınız ve Şuradaki uzaklığı hesaplayabilmek adına da 18'den eksi 22'yi çıkarırsınız ki bu da 40 yapar arkadaşlar. Bulduğu değerlerden 2 tanesi 2 ve 3 ile orantılı olduğuna göre İdil'in seçtiği ortanca sayının alabileceği değerlerin toplamı nedir diye sormuş bize. Şimdi seçtiği sayılardan ikisi 2 iki ve 3 ile orantılıymış ya bu bulduğu değerlerden. E şimdi güzel kardeşim bak o zaman şöyle diyebilir miyiz? Ben derim ki şuraya 2K buraya 3K derim veya Hut buraya 3K buraya 2K derim. Ve dikkat ettiyseniz eksi 22 ile 18'in arasındaki uzaklık 40'tı. E bu 40 da 5K'ya eşit olacakmış demek ki. Ve sevgili arkadaşlarım K buradan ne gelecek? 8 gelecek. Şimdi 3 kere 8 24 yapar. Eğer ki burası 3K ise 18'den 24'ü çıkaracaksınız ve eksi 6 bulacaksınız. Veyahut 2 kere 8 16 yapar. 18'den 16'yı çıkarıp burayı 2 bulacaksınız. Yani İdir'in seçtiği ortanca sayı ya 2'dir ya da 6'dır diyeceğiz. Bu değerlerin toplamı sorulmuştu. 6 ile 2'nin toplamı da 4 yapı pardon 4 yapar arkadaşlarım. Az önceki soruda olduğu gibi bu sorunun da cevabı 4'müş. Yani Edir neymiş diyeceğiz. Ve gençler geçiyorum 3. soruma. 1, 2, 3, 4, 6 ve 9 bu elemanlardan oluşan A kümesinin elemanlarının tümü her biri farklı bir kutuya gelecek şekilde yerleştirildiğinde işte şuradaki tüm eşitlikler sağlanıyormuş. K bir tam sayı olduğuna göre peki A kaçtır hocam diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlarım tabii ki biraz deneme yanılma metoduyla ilerlememiz gerekiyor. Deneme yanılma yapmamız gerekiyor. Burası 3'ün katı burası 4'ün katı burası 5'in katı olacak demiş. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım sayıları yerleştireceksiniz Olmadı bir daha yerleştireceksiniz Olmadı bir daha yerleştireceksiniz Ama mantıklı olanları seçmekte de fayda var tabii. Mesela şurada bir fark işlemi var Fark işleminin sonucu 4'ün katı oluyormuş e Sen gidip burada mesela 6 ile 2'yi buraya yerleştirirsen 4'ün katı gibi bir sayı gelir Mesela deneyelim 6'dan 2'yi çıkardım 4, 4'ün katı geldi ki buradan 6'dan 2'nin farkı 4'tür Demek ki burada K1'miş K1 ise şurası 3 yapar burası 5 yapar diyeceksiniz Mesela toplamları 5 olan sayılar 1 ile 4'ü buraya yerleştirebilirsiniz 6 ile 2'yi yerleştirebilirsiniz Bak 6 gitti, 2 gitti, 4 gitti, 1 gitti 9 kere 3, 9 ile 3'ü çarptığım 27 al 3 gelmedi demek ki en başında yaptığımız şey hatalıymış diyeceğiz Ki gerçekten en başta yaptığınız hatalıdır çünkü en başta yaptığınıza göre diğerlerini seçiyorsunuz. Peki yine 4K'dan ilerleyelim. Mesela 9'dan 1'i çıkarırsam 4'ün bir katı olur. Buraya 9 buraya 1 yazacak olursam ki A kaçtır diye soruluyor ki de var zaten elemanlarımız içerisinde şıkların içerisinde. Burası 8 gelir K2 olur. K2 ise buranın 6 buranın 10 olması gerekiyor. Çarpımları 6 olan 2 ve 3 var. Bak 1 ile 9'u yerleştirdim 2 kere 3 6 yapar. Geriye de 4 ile 6 kaldı. 4 ile 6'nın toplamı da onu veriyor zaten. Demek ki seçtiğimiz a yani 1 doğruymuş. Doğru cevap da c hımmış diyeceğiz sevgili gençler. Devam. Dördüncü soru. i kare eksi 1 olmak üzere ki sen artık bu tarz ifadeden hemen neyi anlıyorsun? Bu bir karmaşık sayı sorusu. 1 artı 1 bölü i'nin karesi artı 1 eksi 1 bölü i'nin karesi. Bu ifadenin eşiti hangisidir diye soruluyor. Şimdi öncelikle hemen karesini almayın. Neden çünkü şurayı arkadaşlarım bir bileşik kesire, kesire çevirir gibi çevirelim Yani bir kere i i artı birden bir artı i bölü i yaptı burası Ve bunun karesini alacağız Artı burası da o zaman bir eksi i bölü i'dir diyeceğiz ve bunun da karesini aldık Öncelikle bir artı i'nin karesi iki i idi Bölü alt kısımda da i kare var. i kare 1'dir. Artı 1 eksi i'nin karesi 2 i'dir. Ve i kare de yine eksi 1'dir. Eksi 1 ile şuradaki eksi giderse. Şurası 2 i'dir. E burası da 2 i'dir. E bunların toplamı da hocam 0'dır dersiniz Doğru cevap Edirne seçeneği olmuş olur. Devam. 5 soru. Diyor ki eğer karenin içindeyse x. X. Bu x doğal sayısının 12 ile bölümünden kalan elde ediliyor. Eğer ki 6genin içerisinde ise y bu y doğal sayısının 9'da bölümünden kalanı bulacaksın diyor. A7 iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere A sayısının 12 ile bölümünden kalan ile A7 iki basamaklı sayısının 9'da bölümünden kalanı çarptığımız zaman 15'e ulaşıyoruz olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. Şimdi Şunlar kalan onları bir kere unutmayalım. Mesela burada e, ben şunu şöyle kenara çekeyim isterseniz onu orada sorgulayalım olmaz mı? Şunu şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar şöyle alalım biraz büyütelim. Şuraya da yapıştıralım arkadaşlar. Daha sonrasında şöyle büyütelim ve burada karar verelim buna. Şimdi bakın gençler e, bunlar kalan da onu unutmuyoruz. Neden? Çünkü kalan olduğunu unutmamamız bize zaten bu soruyu kolay bir şekilde çözdürür. 12 ve 9'da bölümünden kalanlar var ben diyorum ki bu 15'i nasıl elde ederim ya 1 ile 15'i çarparım ya 15 ile 1'i çarparım ya 3 ile 5'i çarparım ya da 5 ile 3'ü çarparım yani bunlardan birini seçeceğim Ama ben diyorum ki kafadan ikisini elersin sen bunları niye çünkü bir sayının bak şu neydi 9'a bölümünden kalan bir sayının 9'a bölümünden kalan 15 olamaz bir sayının 12'ye bölümünden kalan da yine 15 olamaz Dolayısıyla bunlar elendi gitti bunlar e geriyenin kaldı hocam ya 3 kere 5 Ya da 5 kere 3 Peki bir sayının 12 ile bölümünden Kalan 3 Olabilir 12 ile bölümünden Kalan 3 olabilir eyvallah Ve aynı sayı değil ikinci sayımız A7 sayısı Ve unutmayın A7 iki basamaklı bir sayı ise A'da rakamdır ve A rakamının 12 ile bölümünden kalan 3 ise A %100 3'tür arkadaşlarım Çünkü rakamdı Peki şurası ne yapacaktır? 37. E şimdi 37'nin 15'le bölümünden kalan 7'dir. Ama burada 5 çıkmasını bekliyorduk biz. Demek ki bu da yemedi. Bu da çortladı. O halde o hepsini silemeyiz. Peki 5 ve 3'e bakalım. O zaman A'yı 5 olarak kabul edeceğiz. Demek ki burası 57 olacak. 57'nin 57 e, bu arada 15 değil diye az önce çok hatalı bir şey söyledik arkadaşlar. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Şurada 37 çıkıyordu burası 37'nin 9'la bölümünden kalana bakacağız 1 e 5 geldi yine yemedi Yine cortladı çok şükür Yoksa hatalı bir şeyler yapıyorduk Yine hatalı söyledik de neyse durumu kotardık Eğer A5 ise Şimdi 57'ye bakacağız 57'nin acaba acaba 9'la e, bölümünden kalan kaç 54 tam bölünüyor Kalan da 3 mükemmel Demek ki A kaçmış arkadaşlarım 5'miş diyeceğiz Doğru cevap da denizde olacak Geçtim 6. soruma. Şimdi güzel bir soru, tatlı bir soru. E, gözünüzü korkutabilecek seviyede bir görünümü var. Fakat çözdükten sonra bir o kadar da seni rahatlatacak bir çözümü var. Şimdi iyi dinliyorsun. A, B, C, D, E. Pozitif reel sayılar olmak üzere. Pozitif katsayılı F parabolünün dik koordinat düzleminde ötelenmesiyle oluşan eksi F, C, X artı D fa, fbx artı f e fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiş. Bu parabollerin x eksenini kestiği noktalar arası uzaklık 3, 4 ve 5 birimdir. Buna göre ABC sayılar arasındaki doğru sıralama hangisidir? diye soruluyor. Şimdi öncelikle arkadaşlarım. Benim elimde şöyle düşünün bir f parabolü var. Ve bunun köklerini düşünelim. Biz şimdi varsayıyorum ki f 0, f0, f0 F0'dan vazgeçelim Daha böyle akılda kalıcı bir örnek olsun F2 eşittir Kök olsun bir F2 köküm var Bir de F6 köküm var Ve sevgili arkadaşlar Kökler arasındaki mesafe Kökler arasındaki mesafe 4 birim Doğru muyum? Doğruyuz Bakın kökler arasındaki mesafe 4 birim Ama bu Fx fonksiyonu için Şimdi gelin biz F2x fonksiyonuna bakalım F2x'e bakalım F2x fonksiyonunun kökleri ne olur? E şimdi f2 her zaman köktü unutmayın. Ben burayı 2 yapabilmek için x gördüğüm yere 1 yazmam lazım. Yani f2x fonksiyonumun bir kökü 1 oldu. F2x fonksiyonumun diğer kökü de f6 eşit olacak ya mecburen f3 olur. Bak şimdi kökler arasındaki mesafe 4 iken, kökler arasındaki mesafe neye düştü? 2'ye düştü. He, tamam bak şimdi şurası 2 iken burası 2'ye düştü yani yarısına düştü. Peki arkadaşlar f4x'e bakalım bir de. 4x'i 2 yapabilmek için x'imiz ne olmalı? 1 bölü 2 olmalı tabii ki. F4x'i 6 yapmak için x'imiz e, 3 bölü 2 olmalı. Bakın şimdi kaça düştü kökler arası mesafe? 1'e düştü. Yani şurası 4 ken burası da 1 oldu. Yani kökler arasındaki mesafe ne kadar azsa içerideki baş katsayı o kadar yüksek. Ki bana da neyi sormuş? A'yı, B'yi ve C'yi kıyasla demiş zaten. O zaman uzaklık ne kadar azsa sayı o kadar büyük olacak dedik. Ve sevgili arkadaşlarım, burada en küçük C en küçük 3 olduğu için maksimum C'dir. Daha sonrasında 4 olduğu için A'dır, 5 olduğu için B'dir. Yani cevabımız CAB olacak. Cevap nerede? Bursa seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Umarım anlatabilmişizdir. Hocam kollarının yönünün bir önemi yok mu? Ya güzel kardeşim, kolların yönünü şuradaki eksiler, artılar belirliyor zaten. Şunlar belirliyor. Yani bizim A ile B ile C ile burada bir işimiz yok kolların yönüyle alakalı olan kısımda. Anlaştık mı? Devam. Hadi 7. soru. Her biri Boş olmayan A, B ve C kümeleri E evrensel kümelerinin de alt kümesiymiş. E evrensel kümesinin alt kümesi. Şimdi e, diyor ki A, B'nin, B, C'nin alt kümesi. O zaman şöyle yazabiliriz. Bak şu A kümesi olsun. Şu B kümesi olsun. Şu C kümesi olsun. Ve sevgili arkadaşlarım şu da şöylece evrensel küme olsun. Alayını kapsasın. Şu A kümesi, bu B kümesi, bu C kümesi. Bu da evrensel küme. Ve diyor ki Evrensel kümenin eleman sayısı C'nin eleman sayısından fazladır. Şimdi C'nin eleman sayısı dediğimiz yer C'nin içindekilerin tamamı evrenselin eleman sayısı C'nin eleman sayısından fazlaysa demek ki şurada elemanlar varmış. Mesela X, Y, Z gibi 3 tane de burada elemanımız olsun tamam mı? Peki diyor ki bana bunlardan hangileri boş küme olabilir? Şimdi A'nın tümleyeni kesişim B demiş. A'nın tümleyeni kesişim B demek. Yani A'nın dışındaki her yerli B'nin kesişimi. Yani şuradaki simit demek. Buradaki simit demek arkadaşlar. Şimdi bu küme boş küme olabilir mi? Öncelikle hiçbir boş değildi bu kümelerin. A, B, C kümelerimiz vardı ve sadece evrensel kümesinin alt kümesi olarak verilmişti bize. O halde arkadaşlarım B'nin içeris, A'nın içerisinde mesela A ve B gibi elemanlar olabilir. A'nın içerisindeki bu elemanlar B'nin boş küme olmadığını da gösterir ayrıyetten bize. Ve B fark A'nın içerisinde yani B fark A dediğimiz buradaki simittir. O simittin içerisi boş olabilir. Dolayısıyla arkadaşlarım birinci öncülümüzdeki verilen küme boş küme olabilir. Geçtik ikiye. Şimdi şu kısmı sileceğim tabi. Karışmasın onlar. Gençler diyor ki bana. C'den A'yı çıkar. C'den A'yı çıkarırsam neresi kalır? Şurada işaretledim yer kalır. Bakın büyük simit kalır. Şurası. Ve diyor ki bunun tümleyenini al. Bunun tümleyeni sevgili arkadaşlarım bunun tümleyenin içerisinde bir kere mutlaka şurası var. A var. Ve bunun içinde eleman var. Boş olamaz. Gitti. Daha sonra bir de üçüncü öncülümüze bakalım. Üçüncü öncülümüze de bakacak olursak şunu da silelim. Diyor ki C birleşim A. C ile A'nın birleşimi zaten C'dir. B'nin tümleyeni, tümleyeni şuralardır arkadaşlarım. Ve bundan diyor C birleşimi A. Yani C'yi çıkar. <gülüyor> ben bundan C'yi çıkarırsam bu sefer şuradaki simit kalacaktır. Ve buradaki simitin içinde de zaten eksiye z elemanlarının olduğunu göstermiştik. Yani bu da boş olamaz. O halde cevabımız Adana'dır diyeceğiz. Doğru cevap. Yedinci sorumuzun cevabı A'dır arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Sekizinci soruyla. Aşağıdaki aletler kağıdın üzerine tutulduğunda kağıt üzerindeki sayının Rakamları toplamı bir nolu hanede. Mesela 3, 4, 5'i toplamış 12 demiş. Rakamlarının kareleri toplamı mesela 9 artı 16 artı 25 demiş. Bu da 50'yi vermiş. Rakamların ikişerli çarpımlarının toplamı. Yani mesela 3 kere 4 12, 3 kere 5 15, 4 kere 5 20. Bunları da toplayınca 47 olarak buraya yazmış. Peki bu aletin ne işe yaradığını çözdük. Buna göre şekil 2'deki x değeri nedir? Şimdi arkadaşlarım bu rakamların toplamı 10'muş. Ekstradan rakamların kareleri toplamı da 38'miş. Yani a kare artı b kare artı c kare eşittir 38. Şimdi 38'e erişebilmek için ben bunlardan birisini 5 seçerim. Karesi 25 olur. 3 seçerim. Karesi 9 olur. Ne yaptı? 34. Ne kaldı? Geriye 4. O zaman 2 seçerim. Karesi 4 olur ve 38'i buluruz. Yani 5, 3, ve 2 Hadi 532 diyelim biz buna x'i sormuş bize artık gayet olay basit 5 kere 2 10 5 kere 3 15 3 kere 2 6 bunları toplarsak doğru cevap 31 olur ve cevabımız da bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım sorumuza. Geçiyorum 9'a. a0'dan farklı gerçel bir sayı olmak üzere ax x kare eksi x artı 1 0 denkleminin köklerinin x1 ve x2 olduğunu söylemiş bize. Bu durumda x2 ile x2'nin x1 türünden eşiti acaba nedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle, öncelikle ben diyorum ki bu x1 ile x2'nin çarpımı bir kere 1 bölü a'dır. Kökler çarpımının formülü olan c bölü a'dan geldi bu. Ve aynı zamanda x1 ile x2'nin toplamı arkadaşlarım, bu da yine 1 bölü a'dır neden eksi b bölü a'dan geldi bu da e çok güzel İkisi de 1 bölü a ise bunların ikisi birbirine eşittir eşittir x1 artı x2 derim x2'nin x1 türünden eşitini istediği için x2'yi bir şekilde yalnız bırakmamız lazım dolayısıyla bunu bu tarafa fırlattım x1 çarpı x2 eksi x2 eşittir x1. He hocam x1'i yalnız bıraktın. Yok o iş öyle değil. Bak al burada x2 parantezine x1 1 gelir. Eşittir x1. Burada çarpım durumunda bu. x2'yi yalnız bırakabilirim. Burayı karşıya bölüm olarak atacağım. x1 bölü x1 1. Benim x2'me eşittir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım doğru cevap bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz yine. 9. sorumuzu da çözdük ve geçtik 10'a bir parabol varmış x eksenini pozitif tarafta kestiği nokta A x eksenini negatif tarafta kestiği nokta B ve orijin O olmak üzere demiş deniliyor ki O A uzunluğu O B uzunluğunun iki katıdır yani sevgili gençler bu ne demek oluyor pozitif tarafta kestiği yer A idi negatif tarafta kestiği yer B idi işte şurası şurasının yarısıymış arkadaşlarım dolayısıyla ben bu parabolü şu şekilde çizebilirim ve diyor ki şurası 2k iken burası k ymış. demiyorsun burası eksi k ymış. tamam mı? Çünkü negatif tarafta ya, birini k seçiyorsa öteki eksi k seçmek zorundasın. Şurası da orijin zaten pekala. P kaçtır diye soruluyor. Bir kere benim köklerimden birisi 2k öteki eksi k. İkisini çarparsanız eksi 2k kare yapar ki kökler çarpımı eksi 18 bölü 1'den eksi 18'dir. Her iki tarafı eksiye böldüm eksiler gitti. Her iki tarafı ikiye böldüm k kare eşittir 9 geldi ve k buradan 3 gelir mecbur 3 gelir eksi 3 olamaz neden çünkü sen k'yı pozitif tarafta seçtin o yüzden eksi 3 olamaz demek ki burası 6 demek ki burası eksi 3'müş ve arkadaşlarım artık 6 ve eksi 3 benim köküm olduğu için ikisini toplarsın 3 dersin kökler toplamı 3'müş hocam kökler toplamının formülü neydi şunun eksilisi p artı 2 bölü 1'di yani p artı 2 3'müş P artı 2 3 ise kimse kusura bakmasın P 1'dir. P'yi sormuştu bize doğru cevap C'dir deriz sevgili gençler. Geçtim 11'e. Bir kumbara deliğinden aynı anda en fazla 2 tane madeni 1 lira atılabilmekte. Hani bazen olur ya böyle eve getirirsin böyle cebinden çıkan bozuklukları kumbaraya atmak istersen ama hızlı olsun diye ikisini birden tepiştirmeye çalışırsın. Heh aynı ondan bahsediyor işte. En fazla 2 tane sığabiliyor diyor. Şimdi buna göre elindeki dört farklı madeni 1 lira bulunan 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira ekin bu paraların tamamını kumbaraya kaç farklı şekilde atabilir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlarım bunları şöyle atabilir. Mesela 2 lira artı 2 lira biçiminde atabilir. 2 lira artı 1 lira artı 1 lira biçiminde atabilir. Ya da 1 liranın hepsini böyle dümdüz atabilir. Sıkıntı yok. Peki şimdi ne diyeceğiz o zaman biz? Şöyle yapacağız arkadaşlar. 2 artı 2 bunu nasıl atabilir? Ya da önce en alttan başlayalım o daha kolay. 1 artı 1 artı bir artı 1. E bunları e, 1 liralar farklıydı. Bak nerede? 4 farklı 1 lira bulunuyor. 1 liraların hepsi birbirinden farklıymış. Özdeş düşünmeyeceğiz. Dolayısıyla bunların sıralaması 4 faktüriyelden 24 olur dedik. Bu 1. İkincisi şunları 2 iki para halinde düşüneceğiz. Toplamda ya yani bir para, ikinci para, üçüncü para diye düşüneceğiz arkadaşlar. Ama önce bu gruptaki 2 liraları seçmemiz lazım. Bunların kendi içlerindeki sıralaması önemli değil. Çünkü kumbaranın sağından sonundan baktığın zaten aynı görüntü olacak. Sıkıntı yok. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım önce şunları seçelim. 4 madeni paradan ikisini seçtim dedin ki bunların ikisini aynı anda ben. Çarpı 3 tane Paramız oluştuğu için artık 3 faktöriyel diyoruz. Yani burası 6. E burası da 6. 6 kere 6'dan 36 yaptı. Ve şimdi şuna bakacağız. Diyorum ki şu 2 liraları bir seçelim. Yani ikili 1 liraları seçelim. 4'ün ikilisi biçimde seçtim. Diğerini seçmeme lüzum yok. Niye lüzum yok? E çünkü güzel kardeşim. Birini grupladığın zaman ötekilerde otomatikman grup oluşmuş oluyor. Daha sonrasında bakın daha sonrasında çarpı 2 faktöriyel diyorsunuz. Ama ben diyorum ki. Bu çarpı 2 faktöriyeli dememize lüzum yok. Neden yok? Çünkü gençler, çünkü gençler. Aslında 2 faktöriyeli demeye gerek var. Şuradaki 4'ün ikilisini ben yine 2 faktöriyeli böleceğim. Şimdi hocam sen de yani eğer cevabı biliyorsan cevap gel, gelsin diye mi uğraşıyorsun acaba diye düşünme. Bak şimdi çok iyi dinliyorsun. Benim elimde A, B, C, D cisimleri olsun. Bunlar Birinci 1 bir lira, ikinci 1 lira, üçüncü 1 lira, dördüncü 1 lira. Tamam mı? Ben gittim. A ile B'yi bir grupladım. C ile D'yi bir grupladım. Daha sonra farklı bir grup yaptığımı düşünerek de C ile D'yi bir grupladım. A ile B'yi de ayrı bir yerde grupladım. Ama dikkat edin aynı gruplar yine oluşmaya başladı. Dolayısıyla ben burada dördün ikilisinden altı farklı bir seçim yapıyorum gibi görünüyor. Fakat topu topu ikiye bölersek... 3 tane farklı grup çıkabilir ancak ve ancak 3 tane farklı grup çıkabilir dolayısıyla sevgili gençler bizim burada bunu 2 faktörüyle bölmemiz şart 6'yı 2'ye böldüm 3 3 kere 2 6 toplarsanız eğer bunları da 60 66 yapar doğru cevap da bursa seçeneği olmuş ceyhan seçeneği olmuş olur ve devam ediyorum 12. sorumuzla şimdi gençler Yine tatlı bir e, olasılık sorusu. Şekilde gösterilen kahverengi platformun içindeki f ve r harflerinin yazılı olduğu küpler dışındaki 6 küplük yere mavi zemin üzerinde duran küplerden 6 tanesi rastgele yerleştirilecek. Bu durumda platformda oluşacak kelimenin taraftar olma olasılığı taraftar istiyor. Şöyle t a r a f zaten yerinde şöyle taraftar pekala. Elimizde neler var onlara da bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. 1, 2, 3 tane T var. 3 tane T var. 1, 2, 3, 4 tane A var. Ve yalnızca bir tane R var arkadaşlar. Peki şimdi ne yapacağız? Şunu yapacağız. Benim, benim. T'lerden yani şunu şuraya Buradaki T'lerden bir tanesini buraya yerleştirmem lazım Peki ben buradan rastgele seçip Şuraya T'yi koyma olasılığım ne? Önce onu bulacağım Şimdi arkadaşlar elimizde kaç tane T var? 3 tane T var Ben elimi buraya rastgele attığım zaman Önce burayı yerleştiriyorum ya T gelme olasılığını bulacağım 3 tane T var Toplamda da burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var 3 8 ihtimalle ben buraya T'yi yazarım Çarpı Burayı T'yi yazdım varsayalım ki hangi T'yi kullandık hiç fark etmez Şunu kullandık diyelim bu gitsin Şimdi sırada ne var A'yı kullanma zamanı A'dan elimizde 4 tane var ve toplam 7 küpümüz kaldı Çarpı A'yı da kullandım Bir tane A'yı rastgele sil hiç fark etmez R'yi bulma olasılığım bir bölü bir tane R vardı çünkü 6'dır Çarpı R'yi de kullandık T'yi yazma olasılığım pardon A'yı tekrardan şuraya yazma olasılığım 3 tane A'm kalmıştı Toplam burası 5 tane küp kaldı Çarpı bir tane daha A'yı kullandık Şuraya T'yi yazma olasılığım 2 tane T vardı Toplam 4 tane küp kaldı Bir tane daha T gitti Bunu da yazdık Ve A'yı yazma olasılığım 2 bölü 3'tür sevgili arkadaşlarım A'yı da kullandık Bir tane T bir tane A açıkta kaldı Onlar önemli değil açıkta kalmaları Cevap bu Bu nasıl cevap ya böyle cevap mı olur deme Çarptığın zaman göreceksin 2 kere 4 8 yaptı şu 3 ile şu 3'ü götürdüm 2 kere 3 6 yaptı bu da gitti Bakın 4 kere 5 kaç? 20 Peki 20 kere 7 kaç? 140 Cevap 1 bölü 140 olacaktı Doğru cevabımız da Denizli seçeneğiydi Sevgili arkadaşlarım Evet geçiyorum 13'e 13. sorumuz da A, B ve C birer pozitif tam sayı olmak üzere 3 tane önermemiz var Ve bu önermenin doğruluk değeri de 0'mış Şimdi bu önermenin Doğruluk değeri 0'sa Şunun kesinlikle 1 olması lazım. Dolayısıyla P'nin değeri 1 ise P 0'dır. Burası eğer sıfırsa bu 1 bu 0 olmalı. Demek ki bu 1'miş bu 0'mış. Sevgili arkadaşlar aman dikkat et hemen bu 1'miş bu 0'mış deyip buraya bir buraya 0 falan yazma. Benik çözerken öyle yapmıştım çünkü bu soruyu. Bu önermenin doğruluk değeri 0 olduğuna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi daima bir çift sayıdır. Ha eyvallah tamam. Şimdi. A artı B çifttir diyor. E, çift değilmiş bak yalan söylüyormuş. O zaman ne olacak? A artı B kesinlikle ama kesinlikle tekmiş arkadaşlar. Bu cepte. C'nin çift olduğunu bilgisi verilmiş. Fakat bu da yanlışmış. Demek ki C kesinlikle tek. Geçtim şuraya. Şimdi C tekmiş ya. Tek bir sayıyı bir tam sayıya böldüğümüz zaman sonuç yine bir tam sayı çıkıyorsa B çift olamaz. B kesinlikle tektir. E, B tek ise teke ne eklersem tek olur? Çift tabii ki. Yani A çiftmiş. B tekmiş. Ve C'de tekmiş arkadaşlar. Şimdi devam. A neydi? Çiftti. Çiftle teki çarpıp üstüne tek ekle diyor. E çift kere tek. Çift ama üstüne tek eklersem tek gelir. Bize çift sorulmuştu. B kere C. İkisi de tekti arkadaşlar. Tekle tekin çarpımı tek. Üzerine çift eklersem sonuç yine tek olur. A sevgili gençler çiftti. Çift çarpı tek artı tek. Ne yapar? Yine tek yapar. Çift artı tek artı tek Tekle teki topla Çift yaptı çiftle çifti topla çift yaptı Cevap denizli C'yi B'ye bölmüş Teki teke böldüğü zaman bak C bölü B bir tam sayıydı Yalnız tek sayıyı tek sayıya bölerseniz Bu sayı sevgili arkadaşlar Örnek veriyorum 9'u 3'e böldünüz 9'u 1'e böldünüz 27'yi 3'e böldünüz veya Veyahut işte 15'i 5'e böldünüz İkisi de tek sayı Çift sayı olmadığı için sonucun çift sayı Çıkma ihtimali zaten yok yani burası kesinlikle tek sayı. A da çiftti. Çiftle tek eklersen sonuç yine tek olur. Bu da olmaz. Doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? Denizli seçeneğiymiş. Evet. Devam. Hangi sorudayız? 14. 14 için sağ üst taraftayız tabii. Şimdi 14. sorumuzda diyor ki 1 1 kere 3, 1 3 kere 5, 1 5 kere 7. Bu 1 2 en eksi 1 ile 2 en artı 1. Yani aralarında fark olacak şekilde devam ettiği zaman sonuç n bölü 2 en artı 1'dir diyor. Bak unutma n'leri hep şuradan veya şuradan bulacaksın tamam mı? N'nin ne olduğu. Buna göre demiş şu işlemin sonucu kaçtır? Şimdi ben diyorum ki bana yukarıda ee, buzdağının ucunu göstermiş ama alt tarafta buzdağının görünmeyen kısmını soruyor. Niye? Çünkü burada 1 bölü 1 kere 3 1 bölü işte 3 kere 5 Bunları yazmamış Direkt gitmiş ne yapmış? Şuraya da yazalım Ayıp olmasın Şöyle artı diyelim 1 bölü 13 kere 15 var burada da Artı burayı vermemiş E şimdi şurayı vermiş olsaydı iş kolaydı Sarıyla işaretlediğim yerin cevabını hesaplıyorum Yani bunlar varmış gibi düşünüyorum E şimdi şu 2N artı 1 değil mi? Diyorum ki 2N artı 1 45 ise 2N 44'tür. N 22'dir. Ve bu toplamın sonucu yazıyorum. 22 bölü, şurası zaten 45'ti. 22 bölü 45'miş bu toplamın sonucu bu cepte. Peki ama ben şurayı ekstradan eklemiştim. Burası yoktu. O zaman burayı şimdi tekrar çıkaralım. Olmaz mı? Bak 2N artı 1 burası bu sefer. 2N artı 1 15 diyorum. 2N eşittir 14 oluyor. N eşittir 7 oluyor. Ve Şurada yine yerine yazarsanız 7 bölü 7 bölü 2 ne artı 1 neydi 15'ti. 15'i bundan çıkar diyor. E genişlet 3 ile 22 eksi 3 kere 7 21 yapar bölü 45 bizim cevabımız olur. Doğru cevap 1 bölü 45'miş sevgili gençler Hayırlı uğurlu olsun doğru cevap Ceyhan seçeneğinde verilmiş dedik. Ve sevgili arkadaşlarım geçtim 15'e. Bana diyor ki aşağıdaki kilo cinsinden farklı kütle ölçüm kapasiteleri olan iki terazinin iki terazinin dairesel göstergeleri yer almakta. Her iki terazinin göstergesi eşit 6 bölüme ayrıldığına göre, verilen şekiller dikkate alındığında ikinci terazinin gösterdiği kütle değeri kaç kilo olur demiş. Şimdi şöyle diyeceğiz arkadaşlarım. Ben şu kısma A dersem şurası da A'dır. Burası da A'dır. Yani logaritma iki tabanında x'ten şu 3 kat 3 katıymış. Niye? Çünkü A A A 3A. Birisi A iken şu A iken bu 3'ü A alıyormuş. Demek ki ben bunu 3 işte çarparsam bu logaritma 2 tabanında Y'ye eşit olacak. Hiç uğraşmayalım. 3'ü şunun kafasına atalım. Ve böylelikle diyelim ki bak bu da 2 tabanında bu da 2 tabanında. Demek ki X küp y eşitmiş diyelim. X küpün Y'ye eşit olduğu bilgisini aldık. Bana şurayı sormuş. Buraya da E noktası diyelim hadi. Bana burayı sormuş arkadaşlar. Ne diyeceğiz şimdi? Şunun, bakın şunun logaritma y tabanında x üzeri 6'nın bu 4 katıdır. Niye? 1, 2, 3, 4. 4 çarpı logaritma y tabanında x üzeri 6 sorulmuş bize diyelim. Hiç daha fazla uğraşmadan şunu yapabiliriz. Ben bunu 4 çarpı logaritma y tabanında x küpün karesi derim. x küpün karesi diyebilirim. Daha sonrasında şu 2'yi de başa atarım. 2 gitti buradan. Arkadaşlar x küp neydi? Y değil miydi? Bak x küp gördüğüm yere y'yi yapıştırdım. Logaritma y tabanda y'ne 1. Demek ki cevap 2 kere 4'ten 8'miş diyeceğiz. Doğru cevap Ceyhan seçeneği olacak. Ve devam 16. soru. Aşağıda dik koordinat düzleminde f x eşittir x artı logaritma artı 2 ve g x eşittir 2 çarpı log a x fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiş. Buna göre boyalı bölgenin alanı. Şimdi öncelikle ben şurayı nasıl bulurum? Herhangi fonksiyonda x gördüğüm yere 0 yazarak burayı bulabilirim. 0 yazarsanız burada burası 2 çarpı logaritma a olur. Çünkü y eksenini kestiği noktalar fonksiyonda x gördüğüm yere 0 yazılarak bulunuyordu biliyorsunuz. Burada yazarsanız da logaritma a artı 2'yi bulursunuz ki bunlar birbirine eşittir. Çünkü aynı noktada geçiyorlar. O zaman öncelikle şuradan a'yı elde edebiliriz. Bakın 2'yi buraya atın a kare olur. Demek ki a kare a artı 2'ye eşitmiş diyeceğiz. Buradan a kare eksi a eksi 2 eşittir 0 diyeceğiz. Burayı a ve a diye burayı da eksi 2 ile artı 1 diye açacağız. Buradan a1 eşittir 2 ve a2 eşittir eksi 1 gelecek. Şimdi a hangisi? Hocam a logaritmanın 2 konumunda olduğu için negatif olamayacak. Demek ki a kesinlikle 2'ymiş. Yani burası logaritma 2'nin 2 katıymış. Yani logaritma 4'müş diyebiliriz. Logaritma ya da 2 çarpı logaritma 2 diyelim. Fark etmez. Pekala. Bu cepte. Şimdi gelelim şunları bulmaya. Kökleri de bulacağız. Hocam Şurayı bulabilmek için şu fonksiyonu kullanacağız. Çünkü bunun uzantısı bu. Ve ben bunu sıfır yapan x'i bulacağım. Yani x artı logaritma 4. A'yı bulmuştuk ya 2 diye. Logaritma 4 eşittir sıfır dersem x eşittir. Eksi log 4 yapar. Eksi log 4 de eksi 2 çarpı logaritma 2'dir biliyorsunuz. Demek ki burası eksi 2 çarpı logaritma 2. Şimdi şurayı bulacağım. Onun için de bunu sıfıra eşitleyeceğim. 2 tane logaritma 2 eksi x eşittir 0 dersek bu sefer x eşittir 2 çarpı logaritma 2 olur. Yani burası da 2 çarpı logaritma 2 imiş. Şimdi arkadaşlar şu uzunluğu yükseklikle çarpıp 2'ye bölmem lazım. Bu uzunluğu nasıl bulurum? Bundan bunu çıkarırım. Yani arkadaşlar 2 tane logaritma 2'ten eksi 2 tane logaritma 2'yi çıkarırsam 4 tane logaritma 2 yapar. 4 çarpı logaritma 2 çarpı yükseklik. 2 logaritma 2 2 çarpı logaritma 2 bölü 2 diyeceğim 2'ler gitti Logaritma 2 ile logaritma 2'nin çarpımı Logaritma 2'nin karesi yapar Bir de başında 4 var Doğru cevap Edirne'ymiş diyebiliriz Ve geçiyorum 17'ye Sağ üst tarafta Gençler güzel bir hoş bir dizi sorusu Dikkatli dinlemenizde fayda var AN ve BN aritmetik dizileri için AN dizisinin ortak farkı 3 BN dizisinin ortak farkı 2 Olmak üzere A'nin ortak farkı. R, A, N diyorum. Eşittir 3'müş. R, B, diyorum. Eşittir 2'ymiş A7 ile B10'un toplamı 100'se A10 ile B7'nin toplamı sorulmuş. Bakın arkadaşlar ben bu A10'u A10 A7 a artı 3R biçiminde yazamaz mıyım? Yazarım. Çünkü burası ne? A10'u verir bize. Artı. B7'yi nasıl yazalım? B10 eksi 3R yazalım. Yalnız bu A'nın e, R'si. Bu da B'nin R'si arkadaşlarım. Tamam mı? E bu ne yaptı arkadaşlar? Şurayı da gösterecek olursak. Bu da B7 yaptı. Doğru mu? Bu ikisini toplamı bize verir bunu. Yalnız dikkat edin. Buradaki A7 ile B10'un toplamını zaten soru bize vermişti. Hayırlı uğurlu olsun. 100. Peki 3 tane RAN neydi? RAN 3'tü. 3 kere 3'ten 9 gelir. Yani artı 9. Şurası da 2'ydi idi. 3 kere 2'den 6 gelir. 6'yı da çıkardık. Doğru cevap ne gelecek? 103 gelecek doğru cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. Geçtim 18'e. Bana diyor ki f r eksi 0'da tanımlı h r eksi k pi de tanımlı ve k'da bir tam sayı olmak üzere tanımlı fonksiyonlar olmak üzere f'i g'yi h'ı vermiş bu fonksiyonlar için 3 tane öncül verilmiş bu öncüllerden hangisi kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle öncüllerimize bakacak olursak bize sevgili arkadaşlarım işte sağlayan köklerin sıfır olduğunu toplamlarının sıfır olduğunu Daha sonrasında e, y eksenine göre simetrik falan demiş Yani teknikle çiftlikle alakalı bir durum soruluyor gibi duruyor O zaman teknikle çiftlikle alakalı bir yorum yapalım e, Örnek veriyorum fx fonksiyonunun ben tekme mi olduğunu anlayabilmek için x gördüğüm yere eksi x yazacağım Eğer f eksi x f x e eşit çıkarsa çift fonksiyon diyeceğiz eğer ki f eksi x eksi f x'e eşit çıkarsa f fonksiyonu tek fonksiyon diyeceğiz. Peki biraz uğraştırıcı olacak ama sıkıntı yok. Başlayalım. f eksi x'i buluyorum arkadaşlar. x gördüğüm yere eksi x yazacağım. Bakın eksi x çarpı 3 üzeri eksi x bölü 9 üzeri eksi x eksi 1 dedim. Peki eyvallah. Şimdi bunu eksi x çarpı. 3 üzeri eksi x demek ne demek arkadaşlarım? 1 bölü üzeri x demek doğru mu? Bölü alt kısımda da bakın 9 üzeri eksi x var. Yani 1 bölü 9 üzeri x var. Ben bunu 1 bölü 3 üzeri x'in karesi biçimde yazabilirim. 1 bölü 3 üzeri x'in karesi eksi 1. Daha sonrasında şu kısmı siliyorum. Devam edelim buradan. Şu kısımda 2 kare farkı uygulayabilirim. 2 kare farkı uygularsam üst taraf yine aynı. Eksi x çarpı 1, 1 bölü 3 üzeri x. Bölü 1 bölü 3 üzeri x eksi 1 çarpı 1 bölü 3 üzeri x artı 1 yazdım. Tamam burada bir sıkıntımız yok. Peki arkadaşlar şimdi bunu da bu şekilde yazdıktan sonra artık şunu şunu 1 eksi 3 üzeri x bölü 3 üzeri x biçiminde bunu da 1 artı 3 üzeri x yazalım. 1 artı 3 üzeri x bölü 3 üzeri x biçiminde yazdım. Bunları yazdıktan sonra Bakın şu yukarıda işaretlediklerim var ya Bunları çarparsanız eğer 1-9 üzeri x gelir Alt tarafta da 3 üzeri x'in karesi gelir Peki bakın üst tarafı Ekliyorum buraya monte ediyorum Eksi x çarpı 1 bölü 3 üzeri x dedim Daha sonrasında bakın 1 bölü 3 üzeri x'in 3 üzeri x'iyle bunun bir tanesi gider Bunu da ters çevirip çarpacağım Eksi x çarpı 3 üzeri x Bölü 1 eksi 9 üzeri x Yani eksi parantezinde 9 üzeri x eksi 1 dedim Gelin bir de şuradaki eksiyle şuradaki eksiyi götürürseniz Bakın ben yola f x'te çıkmıştım Ve burada x çarpı 3 üzeri x bölü 9 üzeri x-1 geldi Yani aha bunun aynısı geldi Yani fx geldi arkadaşlar Hayırlı F fonksiyonu çiftmiş Tamam Şimdi arkadaşlar F fonksiyonumuz çift bir fonksiyon Aynı şeyi g ve h için yapacağız ama Tabi bu kadar meşakkatli olmayacak Çünkü g bir polinom gördüğünüz gibi Polinomlarda tekliği çiftliği nasıl anlıyorduk? Üstleri çiftse çifttir. Ki burada da x üzeri sıfır var. Bak bu da çift. Dolayısıyla bu çiftmiş. H fonksiyonu her her şey polinom gibi olsa. Polinomlara aşık olmanız gerekiyor arkadaşlar. Unutmayın üniversitede bir matematik bölümü falan matematikle alakalı bir şey okursanız. Polinomlar sizin can yoldaşınız olacak. x kare çiftti. x kare çift fonksiyondu. Sinüs fonksiyonu da tek fonksiyondu. Arkadaşlarım. Çift fonksiyonu tek fonksiyona böldüğünüz takdirde elinizde nur topu gibi bir tek fonksiyonunuz oluşacaktır. Demek ki demek ki H fonksiyonu da neymiş? Tekmiş. Şimdi devam. Birinci öncüle bakalım. F'den G'yi çıkarırsan demiş ve sıfıra eşitlersen. Yani F'i G'ye eşitlersen demiş. Ya da çiftten çift fonksiyonu çıkarırsan yine bir çift fonksiyon elde edersin. Bu çift fonksiyonun eğer varsa kökleri y eksenine göre simetrik diye bizim çift fonksiyonlarımız mesela örnek veriyorum şöyle bir fonksiyon çift fonksiyondur bakın köklere burası eksi a ise burası artı a burası eksi b ise burası artı b köklerin toplamı daima ama daima sıfırdır birinci öncül doğru güzel geçtim ikiye h'ın içerisine f a'yı yaz demiş yani diyor ki tek fonksiyonun içerisine çift fonksiyon yaz diyor Mesela tek fonksiyon x küp çift fonksiyon x kare x küp fonksiyonunda x gördüğümüz yere x kare yazarsak x karenin küpü gelir Bu da x üzeri 6'dır Şuradaki çift aha bunu tek yapacaktır Dolayısıyla h bileşke pardon h bileşke fa'nın biz çift olduğunu biliyoruz Ve bu çift fonksiyonda a'nın sonucu görüntüsü b ise diyor F'in tersinde b sonucuna eşit f fonksiyonunun apsis değeri de a'dır diyor Şimdi burada dikkat ediyorsunuz şu fonksiyon çift mi? Güzel arkadaşlarım çift. Şimdi çift bir fonksiyonda diyor açıkçası. Mesela e, h'ı, f'i, g'yi kullanmış ne K fonksiyonu. K fonksiyonu çift fonksiyonuz. Diyor ki k a eğer b ise diyor. K'nin tersinde b de diyor. Aya eşittir diyor. Tamam? Apsis değeri kesinlikle a'dır diyor. Şimdi bu ifade e, evet fonksiyonlarda çok mantıklı gibi görünen bir ifade olabilir. Yalnız her zaman doğru olan bir ifade olamaz Neden? Çift fonksiyonlarda Arkadaşlarım örnek veriyorum Örnek veriyorum F-2 3 Tamam mı? E hocam çift fonksiyon Olduğu için F2 de 3 evet Şimdi size soruyorum F'in tersinde 3 ne? 2 mi? Eksi 2 mi? Birebir ve örten bir fonksiyon olmadığı için Tersi fonksiyon olmuyor arkadaşlarım bunun. Tamam Dolayısıyla bunun tersinde b de A'ya eşittir Diyemem ben İkinci öncül cortladı Geçtim 3'e HGX fonksiyonun grafiği Y eksenine göre simetriktir yani çifttir diyor e Ben tek fonksiyonun içine Çift fonksiyonu yazınca zaten Çift fonksiyonu geleceğini söylemiştim ve Dolayısıyla çift fonksiyonlar Y eksenine göre simetrik olduklarından 3. öncülümüz doğru Doğru cevap 1, 3 olacaktı Yani 18. sorumuzun cevabı da Denizli seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlarım Ve geçiyorum 19'a a gerçel sayı olmak üzere fx eşittir x kare artı 1 bölü x kare eksi a x artı a tüm x reel sayılar için sürekli olduğuna göre a'nın en geniş değer alanı sürekli ise her yerde tanımı diyebiliriz bak bunun için her yerde tanımı var çok güzel her yerde tanımı varsa üst taraf zaten polinom bunda bir sıkıntı yok alt tarafa bakıyorsun alt taraf da polinom ama kökleri olabilir demek ki kökü yokmuş kökü olmayan ikinci dereceden bir polinom Nedir? Deltası sıfırdan %100 küçüktür. Kökünün olmaması gerekiyor ki sürekli olsun. Kökünün olmaması için de b kare 4ac'nin sıfırdan küçük olması gerekiyor. O zaman ne diyeceğiz? Deltayı bulacağız. a'nın karesi eksi 4 çarpı a sıfırdan küçük. a parantezine aldım. a eksi 4 sıfırdan küçük. Köklerimiz 0 ve 4. a'nın kökleri. Ve arkadaşlarım burada... Şöyle yaptık. ile başladım. Eksi artı dedim. Sıfırdan küçük olduğu yerler nerelermiş? İşte buralar. Yani A nerede olması gerekiyormuş? Sıfırla 4 açık aralığında olması gerekiyormuş gençler. Evet. Devam ediyorum. 20. sorumla. Şekilde üzerinde kırmızı renkli F ve mavi renkli sevgili arkadaşlarım. G fonksiyonlarının grafiği verilmiş olan dik koordinat düzleminde. Eksenlere paralel olan ABCD dikdörtgensel bölgesinin alanı da 24'müş. Bakın şurası 24. Şimdi ben bu 24'ü görür görmez ne yaparım? Bak 2'den 8'e kadar 6 birim değil mi? Demek ki şurası 2 birimmiş kardeşimlerim. Bak burası 2 birimmiş ki 2 kere pardon özür dilerim 24'tü değil mi? 12 olarak düşünüyorum. 4 birimmiş arkadaşlar. 4 kere 6 24'ü verir bize. Bunu görür görmez İşlemimizi yaptık orayı 4 bulduk Şimdi dik koordinat düzlemde verilen bilgilere göre çok güzel bir limit sorusu Yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş Birinci yargımıza bakıyoruz Diyor ki F'in 2'nin sol tarafındaki limiti 4 ise, Bak F'in kırmızı F'di 2'nin sol tarafındaki limiti eğer 4 ise, şunu 8 çıkmasını bekleriz değil mi? Diyor ki F'in 5'in sağ tarafındaki limiti 8'dir diyor 5'in sağ tarafı bakın şurası Çıktım yukarı hop burası 8'dir diyor Doğru eğer bu 4 ise bu 8'dir 5'in sol tarafındaki limit 2 ise 5'in sol tarafında f'in limiti yani şurası bakın eğer burası 2 ise demiş. 8'in sol tarafında g'nin limiti 5'tir. 8'in sol tarafında g neresi? Şurası. E, buraya doğru çıktık. Bunun 6 çıkmasını beklerdim. Çünkü burayı 2 olarak kabul etti soru. 2'den 6'ya kadar 4 birim. Ama burada ne demiş? 5 demiş. Cortladı. 3. yargımıza bakıyoruz. 8'in sağ tarafında g'nin limiti. Şunları bir silelim mi? Size zahmet. Çok karışmasın orası. Aynen. 8'in sağ tarafında limit eğer 3 ise demiş yani burası 3 ise 2'nin sağ tarafında F'in limiti 7'dir. 2'nin sağ tarafı şurası hop çıktım burası 7 olur demiş. 3 ile 7 arası mesafe 4 olduğu için bu da sağlar. Cevabımız 1-3 olur. Kaçıncı sorumuzdu? 20. sorumuzun cevabı da böylelikle Ceyhan seçeneği olmuş olur sevgili gençler. Ve sağ üst taraftaki soruma geçiyorum. 21. soru. A sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere baş katsayısı sayısı 1 olan 3. dereceden F fonksiyonu için şimdi çok dikkatli olun F A ile F türev A ikisi de sıfıra eşitmiş. Şimdi bunu konu anlatımlarında da söylemiştim. 40 soruda türev videosunda da buna benzer 2-3 tane soru çözmüştük. Eğer F A ile F türev A birbirine eşit ve ikisi de sıfırsa yani bu e, A apsisi nokta hem F'in hem de F türevin kökü ise Bizim fx fonksiyonumuzun içerisinde mutlak surette x8'i ağımızın karesi gibi bir çarpan %100 olmalı diyoruz. Yalnız unutmayın f'te 3. dereceden. Yani bunun yanında bir çarpan daha mevcut. Tamam. Şimdi bir de demiş ki f da 0'dır kardeşim. He f da 0'sa demek ki 0 diye bir kökümüz var. 0 diye kök varsa eğer x diye de bir çarpan mutlaka vardır. Ve sevgili arkadaşlarım baş kat sayısı da 1 demişti ya. Al sana f fonksiyonu baş kat sayısı da 1. Çok güzel 1 yazmak zorunda da değiliz hatta. fx fonksiyonunun türevi olan f türev x fonksiyonunun azalan olduğu yer. Bak f fonksiyonunun türevi olan f türev x'in azalan olduğu yerleri bulmak için f'in türevinin türevini bulmak lazım. Şimdi o zaman arkadaşlarım x eksi a'nın karesini bir güzel açalım. x kare eksi 2 a x artı a'nın karesi. Bir de çarpı x'imiz var. x'i içeri dağıtıyorum. x küp eksi 2ax kare artı a kare x diyorum. Bu artık fx arkadaşlar. Bunun türevini alıyorum. 3x kare eksi 4ax artı a kare diyorum. Bu f türev. Ve ben bunun azalan olduğu yerleri bulmak için bunun da türevini almak zorundayım. f türev, f'in ikinci türevinde x'i bulacağım. Bu da 6x eksi 4a'ymış. Tamam ve bunu sıfır yapan zaten bir tane nokta var. Orası da benim ekstremum değerimdir ki x eşittir 4a bölü 6 yani 2a bölü 3 yapacaktır. Ve bu 2a bölü 3 neymiş biliyor musunuz? Eksi sonsuzdan 4'e kadar diyor ya. Hadi onu da göstereyim ben size. Kökümüz 2a bölü 3'tü. Çizdik. Artıyla başladım. Eksi Azalan olduğu yerler şu kısım olduğu için. Niye? Çünkü orada türevi negatif azalan artan bakın. Eksi sonsuzdan 2A bölü 3'e kadar azalan dememiz gerekiyordu. Zaten soru bize demiş ki eksi sonsuzdan 4'e kadar demiş. Aa çok güzel demek ki 2A bölü 3 4'müş. 2A 12'dir. A eşittir 6'dır. Hayırlı uğurlu olsun. 21. sorumuzun cevabı da Edirne'ymiş gençler. Geçtim. 22'ye diğer sayfada. Aşağıda dik koordinat düzleminde D doğrusu. T noktasında Y eşittir gx. P noktasında gençtir fx parabolu t etmiş arkadaşlar. Eyvallah. Aynı doğru iki farklı parabolu aynı anda t etmiş. fx'in ismi x kare artı a. gx'in ismi de eksi x kare artı 12x eksi 32. t noktası şurası 5'e k olduğuna göre a kaçtır? Öncelikle k'yı bulabiliriz. Nasıl buluruz? Çünkü t arkadaşlarım g noktasında t etti. Dolayısıyla g5'i bulursam k'yı da bulurum. g 5 25 artı eksi 25 başında eksi vardı 12 kere 5 60 yapar eksi bir de 32'miz var eksi 32 eksi 25 daha eksi 57 yapar demek ki g5 3'müş arkadaşlar yani şu kısmın uzunluğu hop 3'müş diyebiliriz çünkü şurası 3'müş bu cepte artık daha sonrasında daha sonrasında a'yı sormuş bize a şu a dediği şey aslında bakarsanız x gördüğümüz yere f fonksiyonunda 0 yazdığımız zaman biliyorsunuz ki f fonksiyonunun f fonksiyonunun y eksenini kestiği noktayı buluyorduk bakın a şurası ve sevgili arkadaşlarım şunu şöyle çekersem eğer şöyle yaptım böyle yaptım şurayı dik yaptım aslında kırmızı doğrunun eğimini buradaki tanjanttan da bulabiliriz kırmızı doğrunun eğimini başka nasıl bulurum ben şöyle buluruz g fonksiyonunun türevini alırım G türevi x eşittir. Eksi 2x artı 12'dir derim. Hangi noktadan teğet olmuştu? 5 apsisi noktadan. G türevi 5 bize eğimi verir. Eksi 10 artı 12'den eğim 2'ymiş arkadaşlar. Yani bunun eğimi 2'ymiş. Bu cepte. Ben bu eğimi başka nasıl bulurum? Şunu şöyle çekerim. Şurada bir üçgenim var bakın. Karşı bölü komşu yaparım. Ya da, ya da şöyle yapabiliriz. Bu noktanın sevgili arkadaşlarım ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Ben bu noktanın ne olduğunu nereden bulurum? E arkadaş ben bunun türevini alıp şuradaki apsisli nokta artık neyse bunu yerine yazdığım zaman da yine 2 gelmek zorunda. Çünkü aynı doğrudan bahsediyoruz. Eğimlere eşit olmak zorunda. Al bakayım türevini. 2x. Ben hangi noktayı yerine yazarsam burada eğim 2 olur. Tabii ki 1'i. Bakın şu soru işareti de göstereyim yer. 1'miş. Şimdi gençler şurası 1. Tamam. Orayı ben size yaklaştırayım. Hop. Bakın şurası 1. O çok yaklaştık biraz uzaklaşalım aynen şimdi gençler şurasının 1 olduğunu biliyoruz demek ki şurası neymiş 2 birimmiş burası 2 birim peki sıkıntı yok burası 2 burası 1 iken burası 2 burası 1 iken ben 1'in olduğu yer şurası ya ve bu fonksiyonun da bu fonksiyonun da eğiminin de 2 olduğunu biliyorum Kırmızı doğrunun denklemini ortaya çıkarsak acaba bir için nereden geçer bulabilir miyiz? Onu bulsak bir işimize yarar mı diye bir düşünelim. Bir düşünelim hemen. Aynen. D doğrusunun denklemini ortaya çıkaralım. Eğim 2 idi. 2x. Ve sevgili arkadaşlarım 5 için 3'ten geçiyordu. 5 yaz yerine 2 kere 5 10. E, 2, 3'ten geçmesi için 7 çıkarmak lazım. 2x 7'ymiş arkadaşlar. Şimdi... Bu güzel oldu bu iyi oldu Neden çünkü 1 için nereden geçtiğini bulabiliriz Yaz bakayım biri 2 kere 1 eksi 7 Eşittir eksi 5 yaptı 1 için eksi 5'ten geçiyor Artık f fonksiyonu da 1 için eksi 5'ten geçmek zorunda Yani 1'in karesi artı a Eşittir eksi 5 olmak zorunda Demek ki a kaçmış Eksi 6'ymış diyeceğiz Bizim doğru cevabımız da buradan Denizli seçeneği olacak Deriz sevgili gençler Evet Sorumuzu çözdük 23. sorumuz için alt taraftayız. Bakalım sorumuza. Bir çiftçinin karesel alanlı küçük bir ekili arazisi var. Kendi kendine yetecek kadar bir terekesi varmış arkadaşlar. Çiftçi buraya yaptığı masraflarını, karenin alanının e, birim karesini 3 liradan. Buradan elde edeceği geliri de karenin çevresinin birimini 6 liradan olacak şekilde hesaplamaktadır. Buna göre çiftçinin bu araziden en çok kar elde edebilmesi için. Şimdi karı nasıl buluruz? Satıştan, satıştan maliyeti çıkarırsanız. Kar fonksiyonunu bulabilirsiniz. O zaman ben e, bu karesel bölgeydi ya. Şöyle bir bahçesi var diyelim. Bir kenarına A diyelim. A, A, A, A. Bunun çevresine 4A. Satışı nasıl belirliyordu? Çevre başına, birim başına 6 lira. Şimdi 4A çarpı 6 olur o zaman. satışlar elde edeceği gelir bu. Maliyeti ne olur? Alan başına 3 liraydı. A kare çarpı 3. Bundan bunu çıkarırsak ben kar fonksiyonumu A'yı bulmuş olurum yani 24a eksi 3a küp benim kar fonksiyonummuş arkadaşlar peki madem kar fonksiyonum bu ben bu karın maksimum olabilmesi için bir kenar uzunluğu olan a'yı nasıl bulurum Tabii ki ekstremumla yani bunun türevini alacaksınız 24 eksi 9a kare diyeceksiniz ve daha sonrasında bunu 0 eşit buradan 9a kare eşittir 24 gelecek A kare eşittir A kare eşittir ee, Ne gelir arkadaşlarım? 8 8 3'e böldüm Bölü 3 gelir Bir yerde hatamız var gibi düşünüyorum Yüksek ihtimalle var Bir bakalım arkadaşlar çünkü gelmedi ee, Çiftçinin bu araziden en çok kar elde edebilmesi için Kar fonksiyonumuzu Doğru yazdık mı ona bakalım çevresi Çevresinin birimini 6 liradan Yani 24 a ee, 3 liradan bu da alanıydı 3 a kare evet 3 a küp yazmışız Bundan kaynaklı çıkmaz tabi doğal olarak. Hemen düzeltiyorum. Hemen düzeltiyorum. Şurası 3 kare arkadaşlarım. Bunun türevini alıyorum. 24 eksi 6a eşittir 0 diyorum. Buradan a kaç geliyor? Tabii ki 4 geliyor. O halde benim 23. sorumun cevabı da Adana seçeneği olmuş oluyor. Birden soruyu daha da zorlaştırmışız orayı küp yazarak. Kusura bakmayın. Vaktinizi çaldım. Devam ediyorum 24. soruyla. 1'den kök 10'a kadar x çarpı x kare eksi 1'in kare de x integralinin değeri hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi tabi ne diyeceğiz hemen içerideki karışık olan kısma ben u diyeceğim. 2x dx diferansiyel aldım bu tarafta du yaptı bana ne lazım x dx lazım yani şurası demek ki 2'yi ben karşıya zıplatacağım. x dx eşittir ne olur du bölü 2 olur. Şimdi değişkenlerimizi değiştirelim x'in de, alt değişkeni 1'di bir yerine yazıyorum 1 1 eşittir sevgili arkadaşlarım 0 olduğu için buraya 0 geldi kökonu yazarsam kök kökonun karesi 10 1'den 9 olur 0'dan 9'a kadar şurası neydi arkadaşlarım bu uydu yani kökü xdx neydi du bölü 2 idi duyu yazdım 1 bölü 2'sini dışarı attım şimdi bunu hesaplamam daha kolay kökünün integrali neydi arkadaşlarım normalde bu u üzeri 1 2ydi bunun integralini alırsam üstünü 1 artırıyorum. U üzeri 3 bölü 2 artırdığına bölüyorum. Yani 2 bölü 3 ile çarpıyorum. Ve 0'dan 9'a kadar diyorum. Ve 1 bölü 2 ile de çarpmayı lütfen unutmuyorsunuz. 9'u yerine yazalım. Şimdi 2 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi aynı anda çarpalım. İsterseniz 2'ler bir gitsin. 1 bölü 3 ile çarpacağım çıkan sonucu. 9 üzeri 3 bölü 2 eksi 0 yerine yazarsam 0 gelir. Bunu hesaplayacağım. 9'un 1 bölü 2. kuvveti 3'e. 3'ün küpü 27 bölü 3 diyorum doğru cevabım 9 çıkıyor arkadaşlar cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiş. 24'ü de çözdük hayırlısıyla geçtik 25'e. <gülüyor> Şimdi fx eşittir bx'den ax'e kadar gu du eşitliğinden eşittiğinden f x eşittir a türev x çarpı gax eksi b türevi x çarpı gbx şeklinde bulunurmuş f eşittir 2'den kök x'e kadar 1 artı t kare bölü 1 eksi t kare dt olduğuna göre y eşittir f x eğrisine 4'e 4 k noktasında olduğu teğet olan doğrunun denklemi nedir diye soruluyor. Bakın bakın bakın. Neyi sormuş? f türev x'i bulacağız. Eğimi verecek bize. f türev 4'ü bulacağız. Bize eğimi verecek. Eğimden sonrası zaten e, t denklemi yazacağız tamam mı? Peki şimdi ben Şimdi ben f türev 4'ü bulacağım ya. Öncelikle ne lazım bize? F'in türevini bulmak lazım. <gülüyor> f türev x eşittir. Yukarı doğru çıkalım. İsterseniz şurada bulalım bunu. F türev x eşittir dedim. Şunu kullanacağız bakın. A x'in türevi yani kök x'in türevi. 1 bölü 2 kök x. Çarpı g a x. G A, derken g'nin içerisinde u vardı Bu ax'ı içeri yerleştir diyor Yani ben t gördüğüm yere kök x yazacağım Böylelikle 1 artı kök x'in karesi x 1 eksi kök x'in karesi x Eksi B türev x demiş 2'nin türevi 0 çarpı blabla 0 ile çarpıyor ya Gerek yok oraya gitti Demek ki arkadaşlarım f türev x işte şurasıymış F türev 4 lazım demiştik bize F türev 4 de Şuraya ben 4'ü yazarsam 2 olur 1 bölü 4 çarpı 1 artı 4 5 yapar. 1 4 3 yapar. Bunları da çarparsanız 5 bölü 12 gelecektir. Şimdi f türev 4 buymuş. Bu cepte. Anlaştık. Tabi bize, bize ne lazım? K noktası lazım ki çünkü eğimi bilinen ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini yazacağım ben. 4 için nereden geçer? Şimdi gençler bakın. Bize f4 lazım ya. Bu çok güzel. Burayı çok beğenmiştim bu soruda. Ben x gördüğüm yere 4 yazarsam şurası da 4 olmaz mı? Peki 2'den kök 4'e diyor. Kök 4 ne? 2. 2'den 2'ye kadar herhangi bir fonksiyonun integrali neydi? Hop 0'dır. Niye? Sınır değerleri birbirine Eşitse hangi fonksiyonun integralini alırsanız alın sonuç 0 Çıkacaktır. Dolayısıyla 4'e 0'dan geçer Ve eğimi Eksi 5 bölü 12 olan Denklemi yazmamız lazım. Yani Y eşittir. Eksi 5 12 x artı Artı Ben 4'ü yerine yazacağım 4'ü yazdım 4 ile 12 birbirini götürdü Burada 3 kaldı eksi 5 bölü 3 geldi burası 0 gelmesi için Artı 5 bölü 3 eklememiz şart arkadaşlar Tabii denklem bu ama Şıklarda böyle şeyler yok Genelde bölülü ifadeler olmaz zaten Çat genişletin 12 ile Yazıyorum 12'ye eşittir 12'ler gitti eksi 5x 12'yi 3'e böldüm 4 4 kere 5 20 Hepsini bir tarafa toplayın 12'ye artı 5x Eşittir 20 yapar. 12'ye artı 5x seçittir. 20 de bana Bursa seçeneğinde verilmiştir. 25. sorumun cevabı da B seçeneğinde verilmiş arkadaşlarım dedim. Ve devam ettim. 26 ile aşağıda x ekseni silinmiş olan birim karelere ayrılmış. Dik koordinat düzleminde 0 6 aralığında tanımlı f fonksiyonun grafiği bize verilmiş. Sarı boyalı bölgenin alanı kırmızı boyalı bölgenin alanın 3 katıdır. Yani burası 3s ise burası s'miş arkadaşlar. Azra, Bahar ve Ceyda, şekildeki dik koordinat düzleminin orijinini sırasıyla abc noktaları olarak seçmiş. Şimdi Azra a noktasını orijin seçtiyse x eksenini burası kabul etmiştir tabi doğal olarak. 0'dan 6'ya kadar fx dx'i hepsi hesaplamış. Azra'nın bulduğu sonuç Bahar'ın bulduğu sonucun iki katına eşitmiş. Şimdi Azra'nın ne sonucu bulur onu bulalım bir. Azra'nın bulduğu sonuç 0'dan 6'ya kadar integral hesaplıyor ya bak şu, şuranın alanı 2. 2 artı s. 2 artı s. Ve yeşilin altında yani x ekseninin altında kaldığı için Şurası arkadaşlarım Bakın şurası 12 birim karedir 12 birim kare Eksi diyorum neden eksi? x ekseninin altında kaldığı için eksi 12 artı 3s diyorum Bu Azra'nın bulduğu sonuçtur Ve s'ten 3s çıkarsa eksi 2s 2'den 12 çıkarsa eksi 10 yapar arkadaşlarım Azra'nın bulduğu sonuç Bahar'ın bulduğu sonucun 2 katıymış Şimdi Bahar neyi bulur? Onu bulalım tamam mı? Şurayı sildim, şurayı da sildim, şurayı da sildim Bahar'ın bulduğu sonuçta Bahar B noktasından çekmişti. x80 olarak bunu kabul etmişti arkadaşlar. Şöyle şurası x80'iymiş diyelim. Yeni x eksenimiz yeni bu. Şurası 4. 4 artı s diyorum. Bundan neyi çıkaracağım? Bakın şurası 8. 8 artı 3'i çıkaracağım. Çünkü x80'in altında bu kısım. Bu şekilde de eksi 2s eksi 4 gelir. Yani şu Azra'nın bulduğu sonuç eksi 2s eksi 4'ün hop 2 katıymış arkadaşlar. Çarptım. -2s 10 eşittir -4s 8 yaptım. Şunu şu tarafa attım, kes. Bunu bu tarafa attım. 2 geldi. s eşittir. kaçmış? 1'miş. Şimdi arkadaşlar, şunları bir sildim. Şurası 1'miş, burası 3'müş. Ceyda da Ceyda mıydı? Ceyda C noktasında apsis orijinal orj olarak kabul etmiş, doğal olarak burayı. X eksen olarak kabul etmiş. Ceyda'nın bulduğu sonuç soruluyor bize. Şurası kaç? 6. Hocam şurası kaç? 4. 6'ya 1 ekle 7. Bundan 3'e 4 ekle 7'yi çıkar. Cevap ne olur? 0 olur. Doğru cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş. 10 numara 5 yıldız soruydu. Devam ettim. Devam ettim. 27. sorumla. Şimdi gençler <gülüyor> dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Bakalım bu bizim son sorumuz muydu? Aynen bu bizim son sorumuz. Gençler son soruya geçmeden önce de duyurumu yapayım ben size. Geometri soruları yani trigonometriden itibaren olan kısmı Kenan Karayla Geometri YouTube kanalında Kenan Hoca'nız sizler için çözdü. Aklınıza bulunsun. Geometri sorularının çözümlerini burada bulacaksınız. 27 ile devam. Aşağıda F fonksiyonunun grafiğinin 1'e 2 kapalı aralığındaki parçası gösterilmiş. Şu kısım gösteriliyor. Bu grafik parçasına bir birim yukarı ve bir birim sağa öteleme hareketleri ikişer defa yapılıp elde edilen grafik parçaları birleştirilerek ikinci şekildeki gibi 1'e 4 kapalı aralığındaki tanımlı H fonksiyonun grafiği elde edilmiş. Bakın. Bir birim yukarı bir birim sağa öteleyince burası. Bunu da bir birim yukarı bir birim sağ öteleyince de burası bulunmuş sevgili arkadaşlarım. Tamam. Ve bunlar da ucuca eklenmişler. Böyle bir şekil oluşmuş. 1'den 2'ye hx dx 8 bölü 3'müş. Hemen diyorum ki 1'den 2'ye demiş ya şuraya şöyle ayırdım. Şu kısmın alanı bakın yeşille gösterdiğim kısmın alanı bir kere 2'den 2'dir zaten. O zaman ben şurada maviyle gösterdiğim alanı hesaplayabilirim. Nasıl hesaplarım? 8 bölü 3'den 2'yi çıkarırım. Böylelikle elimde 2 bölü 3 kalmış olur. O zaman şöyle birleştirirsem burası da 2 bölü 3 burası da 2 bölü 3 olur. Niye? Aynı fonksiyon çünkü ötelenmiş hali. Ve arkadaşlar şurası 3 birim karedir. Burası da artık 4 birim karedir. Bana diyor ki 1'den 4'e kadar hx dx. Yani sarıyla gösterdiğim yerin tamamı sorulmuş arkadaşlar. E çok güzel. 2 3 4 daha 9 yapar. 2 3 2 3 2 bölü 3, 3 da 3 tane 2 bölü 3 yapar. Gider 2 artı 9 eşittir 11 olur bizim sorumuzun cevabı. Doğru cevap da Adana seçeneğinde verilmiştir deriz. Evet gençler videomuzun ve bu denememizin hatta bu deneme kitabının sonuna geldik. Diğer denemelerde diğer projelerde diğer kısımlarda görüşürüz arkadaşlarım. Sınavınıza sayılı zamanlar kaldı biliyorum. Umarım sevgili gençler istediğinizi elde edebilecek kapasiteye, seviyeye, sınava kadar eğer ulaştıysanız eyvallah. Ulaşamadıysanız sınava kadar inşallah ulaşırsınız. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki arkadaşlar bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.